Siz bilgilendirme videolarına hoş geldiniz. Bu videoda size yüksek basınçlı nozullarda damlatma nedenlerinden bahsedeceğiz. Birinci neden sudaki kireç. Sudaki kireç iç aksamda temas yüzeylerinde birikme yaparak damlatmalara neden olmaktadır. Nozulun dış yüzeyinde ve iç kısımlarında farklı noktalarda birikerek de damlatmalara neden olabilmektedir. Kireç nedeniyle oluşan damlatmalarda nozulun temizlenmesi gerekmektedir. Nozul nasıl temizlenir videomuzu YouTube kanalımızdan inceleyebilirsiniz. İkinci neden tahliyenin iyi olmaması. Basınçlı püskürtme sistemlerinde püskürtme durduğu anda sistemin içindeki su geri çekilip tahliye edilmelidir. Tahliye yoksa ya da arızalı ise damlatma olur. Üçüncü neden deformasyonlar. Nozulun işleyici akslamı bir süre sonra özelliğini kaybeder. Bu da damlatmalara neden olmaktadır.